Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir zula videosuna hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün Ramazan ayına özel Ben biliyorsunuz ki çekilişleri bırakmıştım Tekrardan bir tane videoluk dedim bir çekiliş yapayım O da nasıl olacak burayı öne almadan dinleyin Çünkü bu gerçekten önemli bir konuşma Sıfır level hesap açtım yani yeni level açtım. Bir level başlıyor da 4 level başlattı oyun beni. İçine 120 TL para yükledim. Hatta ismini 120 TL yazdım. Bu hesabı sizlere vereceğim ama bu nasıl olacak? 30 gün sonra vereceğim. Nasıl biliyor musunuz? Ramazan ayını özel yani 30 değildi de 20 gün 22 gün sonra. Full akşam canlı yayınlarda bu hesabı kasıp arkadaşlar. Full artı full yapacağım. Öyle vermeyi düşünüyorum Biraz para 120 TL tek bir para yatırdım ilk etap için El emeği bir şey yapacağım kaç level olur bilmiyorum full 2019 kasası alacağım Arkadaşlar bu hesabı kazanmanız için sadece bu videoya beğeni atıp kanalıma abone olup bildirimleri açsanız yeterli Bu videodan farklı bir videoda tanıtmayacağım bu videoyu yani bu hesabı sadece bu videoyu izleyenlere özel ee, Sizlerin şansına şöyle çıkması için yüksek Tek yapmanız şansı biraz daha arttırır abone olup bildirimleri açmanız bizim bir tane panel var oradan abone olanları görüyoruz Ve destek amaçlı abone olursanız da sevinirim abone isimleriyle çekilişi katacağım Yorumlara da katılıyorum falan filan at açıklamada yani yorumlara e, adresinizi de bırakabilirsiniz Instagram veya Facebook adresinizi Neyse fazla uzatmadan bunu yaparsanız e, çok memnun oldum canlı yıllarda zaten açıklarım bu hesap gelişmesinde her gece bunu oynayacağım Fazlasız uzatmadan şimdi ee, bakalım neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane sunuceye girdim. Biliyorsunuz oyna özel teklif gelmiyor. Ben de perdiştaldan 120 TL 60 bin zul aldım. Hep size derdim alın perdiştaldan bonusla veriyor size. Halen almak istiyorsanız açıklamadan alın benim linkimden %5 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 0 level hesap diye söyleyelim ona 4 level ama ben 0 level diyeyim. Yani bir level düz bir level hesabı açtım yani daha hiç oyuna falan girmedim mesela profil'i görüyorsunuz bu şekilde sıfır maçlar bu hesabı ee, bakalım kaç level olacak 2 milyon çıkarsa yaşadık veya 2 milyon zp çıkarsa zengin olduk öyle söyleyeyim size yorumlara bekliyorum sizce 2 milyon veya ZEP çıkarmı onu da yazarsanız olur neden altın çekin diyorum size biliyor musunuz mesela ben gittim parama kıydım bu video için sadece bir video için 120 TL verdim Hani düşük bir para değil 120 TL'ye Kaç insanın karnı doyar? Ben de sizlere mini bir çekiliş yapayım dedim Farklı farklı böyle Abartılı çekilişler yapmıyorum. Bütçem buna yetti arkadaşlar Sizlere bu hesabı vereceğim Gençler şöyle söyleyeyim 10 artı 10 oyuna gelmiş biliyorsunuz Ben bir tane haliyim abi 53 finza var kıyamıyorum Bir tık oyunun sesini kısayım Valla kıyamıyorum açmaya Arkadaşlar, İçinden çıkan her şey benim için çok çok çok değerli çünkü bu hesap benim değil sizin olacak. O yüzden hepimizin hesabı diye geçelim. Hani herhangi bir kardeşimiz kazanacak. Yalnız kasacağım da leveline, rekabet falan da kas Kadesini de yükseltirim. 120 TL içine en son bir 10.000 minza kalırsa isim değiştirici de alıp bırakırım onu da siz aldığınızda ismi kullanırsınız. Açtım. Hop. 7 adet taarruz kasası çok iyi. Her akşam canlı yayında oluyorum. Veya iftira doğru açıyorum canlıyım Bazen sahura doğru Gelin bu hesapla oynayacağım Yani siz de merakla bekleyin canlıyımları Tekrardan açtım 500 xp geldi ve kaç aldım 5 level oldum Mpt 76 acemi falan diyor Bir tane daha Hop 3000 xp Bir level attım 10 level 10 seviye yükseldin sana özel arasından birini seç Biz M468 seçelim Güzel Abi çok iyi ya Heee Okey şimdi ne yapacağız Nasıl bir sonraki seyreden nasıl güçleniyor Okey Biliyoruz zaten bunları da atla Ve artı 1'e basıyorum M468'miz şu anda Artı 1 oldu gençler Şöyle artı 2'ye 400 400 iyi tamam bakalım 10 ee, level olduk bu arada Bir tane daha açayım 500 xp Hop bizim için çok değerli arkadaşlar Ve artı basmak için şeyler de geliyor bir tane daha. Ee, ne diyorlardı ona? Yakma şeyler. 10.000 ZP. 14.000 zula altın e, paramız var. Bak şans arttırıcılar falan da geliyor. Tekrar bu hesap çok güzel olacak. 500 XP. Ya düşünsenize de bir 2 milyon XP çıkıyor direkt zaten kralız öyle söyleyeyim. Şans arttırıcı çok iyi. 2000 XP ve bir tane daha açıyorum. bin tane daha. şu 4 taneyi de açayım. 3000 100. çık bir 2 milyon ya 200 bin bile çıksa o zaman ben levelleri hayal bile edemiyorum 11 level olduk süper ee, 7 tane taarruz kasamız da var şimdi tekrardan bir açalım 10 artı 10 daha baya bir avantajlı bu kampanya bitmeden açıklamada vermiş olduğum linkten hemen altın alın çünkü çok ucuz en uygun site ve %5 bonus veriyor benim linkimden bilginiz olsun 5000 süpersin be 14 seviye yaptı 14, İstatik sıfırlama verdi size 14 levelde Yani her şeyi sıfırlayabiliyorsunuz Süper bu 3000 XP daha çıktı 15 seviye Bay ödüller veriyor Ya tek istediğim arkadaşlar Tek istediğim 200.000 zp Pardon 2 milyon zp çıkması XP de geçtim Bak level kasılır ama e, En önemlisi bizim için e, Zp Hadi lan o kadar açıyoruz 10.000 zp süpersin 500 Açmaya devam Bu hesap sizin olacak bu arada Tek yapmanız gereken Abone olmak bu videoda abone olmanız şart Çünkü neden derseniz Bu videoda abone olanları ekleyeceğim Bu hesabın çekilişine Bakalım neler olacak bu arada Beğenirseniz de çok çok çok mutlu oldum 17 seviye oldum süper 4 tane kaldı 500 7 adet taarruz kasası Efsane be Akşam canlı yayına gelin arkadaşlar. Bu videoyu attıktan sonra muhtemelen bu hesapla oynarım canlı yayınlarda artık. Şöyle bir 40.000 e, Zula altınımız kaldı. Tekrardan açıyorum. 500 bin 50, xp. 17 seviyeydim. Acaba kaç seviye oldum? Hatta videoyu ön almayın. Durdurun şimdi. Durdurmadan önce söyleyeyim. Kaç seviye oldum? Onu yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Bilenler var mı? 17 levelden... 50.000 XP eklerseniz kaç oluyor? Harbiden bilenler Zula'nın e, kitabını yazmış diyebilirim. Hop ben bir tahmin edeyim. 17 23 ve yok. 25 falan diyeyim. 23 ilk başta dediğim tuttu abi çok iyisin be. 50.000 XP çıktı. Ya 50.000 XP değil de bir 2 milyon ZP çıksa var ya. 2 milyon ile biz ekstramızı bile dizebiliriz biliyorsunuz. Oyun ZP oldu bir anlamda. 4.000 hadi be. 2000 Ya abi 2 milyon ZP çıksa var ya. of Çok iyi olur. Şans arttırıcılar da çıkıyor barda. 40.000 ZP'miz de var. Pardon. Zul altınımız da var. 50.000 ZP çıktı be. 85.000 ZP'miz var. 2 milyon çıktı bizi kurtarır bu dertten be. Hesabın ismi de 120 TL bay hoşuma gitti. 10.000 XP çıktı. Evet. 24 seviye olduk silahlar falan da veriyor baya 2000 1000 materyal çıktı süpersin be Habarda artı altı basarız bu hesaba yani hiç merak etmeyin siz 6500 çok uygun ya 120 TL'ye 120 TL para yatırdık bakalım elde olan karlarımız neler Ona bakacağız şimdi 500 xp Çok değerli bir kasa bu arkadaşlar Hani tek de atabiliriz. Bir bakarsınız çıkmıyor çıkmıyor. Bir tane kasa var ya zengin eder bize. Sadece bir tane. 2 milyon çıkar. Seri açalım. Haydi bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere şuradan bunun duyurusunu buraya kadar izleyenler. Kesinlikle beni seviyordur. Çünkü videomun sonlarına doğru geliyoruz. Klavye katil diye bir kanal açtım. PUBG Mobile atacağım. Artık her gün arka planı falan stille her şeyi ayarladım. Mikrofonu her gün gameplay videosu gelecek. Yorumlar, e, yorum değil de açıklama kısmına eklerim, ekleme ekleyemezsem de YouTube'a klavye katil yazın. 57.000 abone olması lazım. Abone olursanız bu videodan son videoya da gidin. Eee, hallörenlerden geldik yazarsanız çok sevinirim. ikinci kanalım arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Bakalım. 2.500. Tekrardan. Abi inşallah bir 2 milyon çıksa var ya. 2.500. 20.000 xp süpersin. 26 level attı direkt bize. 50.000 xp işte budur be. Hop. 28 seviye olduk abi. 2 adet köpek balığı koleksiyon destesi budur. Son desteler güzel çıkmaya başladı. Pardon son kasalar. 5 adet nişancı kasası budur. yayında bunları açıp. 3 hep birlikte oynarız. 29 level, 120 TL'ye atırdık arkadaşlar. Bir tane daha alayım 20 taneden 27.000 bin. Ee, Zul altınımız kaldı Toplamda 120 TL yatırdık bu hesaba Bakalım sizce mantıklı mı mantıksız mı Ekstraları dizebiliriz 2000 XP 2 milyon zp çıksak kurtulduk ama işte Hayırlısı olsun hakkımızda Çık bir 2 milyon Her kasa çok önemli Her kasa Emin olun her açtığım kasa çok önemli Tek atabiliriz Ben inanıyorum ama tek atacağımıza 20.000 XP 30 level olduk Süpersin be. Bakalım. 20.000 XP. 30 leveli salem. Baya bir artık XP'ler zorlanıyor. milyon XP çıksa herhalde bir 40 yapar bize. Daha fazla yapar ya. 50-60 yapar. Çıkarma be. 500. 31 level oldum. Baba kasa verdi açalım. Hop. XP arttırıcı. Şöyle bir arkadaşlar. Hop. Hop. Hop. Bin, e, altın kaldı. 40 tane kasayı açacağım doya doya seri seri. E, bakalım. Bu kanalımızın da bildirimleri açın arkadaşlar. Her gün içerik üretmeye çalışıyorum sizinle. 20.000 XP süpersin. Abi çık bir 2 milyon be. İçime doğuyor ama bir 2 milyon çıksa var ya. 100.000 ZP var bu arada. 10.000 110.000 oldu, 111.000 hatta Haydi abi Çıksa var ya Şans arttırıcılar da bayağı. iyi Baya bir şans arttırıcı var, artı altı basımına çok ihtiyacımız Oluyor, lazım olur bize 50.000 xp işte budur be, 33 seviye oldum Süpersin be, milyon çık be bir adet köpek balığı koleksiyon destesi çok iyisin be 20.000 xp Efsanesin efsane Bin. Hadi be 3.000 34 seviye olduk 13 tane kasamız var 3.000 Keşke bir tek atabilsek var ya Efsane olur be Haydi bismillah Ben inanıyorum halen ama Hakkımızda hayırlısı olsun 4 tane kaldı Olmazsa bir 20 daha mı çekelim 50.000 xp Hep 50 çıkıyor 36 seviye oldu 10.000 xp 50.000 zula parası çok iyisin be Bir alayım abi 8.000 de kalsın Son şansımız arkadaşlar son ümit Bakalım İnşallah iyi çıkar ben niye bu sunucu da açıyorum ya Farklı bir sunucuya gitme zamanı Gelmedi mi sizce de 500 Sadece level oynuyoruz burada Kazanan kardeşimiz şu anda 36 leveli garantiledi 20.000 zp Haydi be Bize bir tek attır be Hop 4 tane kaldı 20.000 çok iyi 20.000 Tekrar 37 seviye olduk arkadaşlar ee, Taarruz kasamız var. Günlük kasamızı da açalım AWP çıktı Şimdi bu hesapta 246.000 zp oldu Şimdi ekstralar diyelim İlk başta buna bir hızlı çıkartma alalım Şöyle o baya pahalı O zaman dur şöyle yapalım Bunu almışken buradan hangi kasa karlı olabilir Çok pahalı bu 10 bu kasası 2 Bundan alalım. Sonra bundan alalım. 1700 diyor. Hop. Hop tamam. Bu hesaba tekrar altın ikleyip isim değiştirici falan alırız. 5 adet tarz kasası çok iyi. 10.000 hadi be. 5.000. En azından bu hesapta arkadaşlar eee 261.000 ZP var. Abi tek istediğim çıksın be 7 adet süper 2 milyon çık be Haga be neyse Devam seri seri açayım 6 tane kaldı 10 min Son kasa hadi bismillah 2500 DP. Arkadaşlar ee, 4 tane de bundan açayım G36 5 adet fenefal destesi fenefal x de destesi çok iyi şimdi gençler şöyle söyleyeyim size kasalar destelerden bu şekilde ee, toplamda 37 level olduk 264.000 zp'miz oldu İyi mi yaptık kötü mü bilmiyorum ama amacımız bu videoda göstermek bu hesabı sizlere verebilmek Full canlı yayında bunu oynayacağım. Bu arada Zula pes neden yapmadık? Bir sonraki videomuzda da bu hesabı güçlendiririz. Siz bildirimleri açmayı unutmayın. Çimden beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.